Selam Aslan Burcu arkadaşlarım ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına efendim hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz güçlü aslanlar inşallah iyisinizdir efendim sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım bilmeyen arkadaşlarım için söylemek durumundayım buraya da bekliyorum benim olduğum her yere sevgili aslancıklarımı bekliyorum efendim sizler için Eylül ayı içinde benim sevgili aslan kardeşlerimi güzel insanları neler bekliyor şöyle genel olarak sizlere önce kahve açacağım sevgili arkadaşlarım ardından da birkaç tane tarot bakacağım melek kartı derken şöyle bir çıkış yapacağım sizler için sevgili aslan arkadaşlarım şöyle bir başlayalım lafı daha fazla uzatmadan derken efendim sıvısını aldık şöyle bir bakalım Aa, nazar var canlarım benim ya aslan insanına nazar değmez mi tamam esmer olan aslanlar da var yok demiyorum kumral olanlar da var fakat genel olarak bakıldığında sarışın, mavi gözlü, yeşil gözlülerdir değil mi aslan denilince sarışınlar akla gelir efendim onlara nazar değmez mi esmerlere nazar değmez mi güzel insanlar bakın sizlerde de nazar var yakışıklı bir beysinizdir güzel alımlı çalımlı ev hanımı olabilir genç kız olabilirsiniz aslan bayanları kendinizi okuyun derim bakın nazarınız var baya bir ağırlık var göz var üstünüzde kendimize kendimiz okuyoruz çünkü kimse kimseyi okumak istemiyor sevgili arkadaşlarım 1 2 3 4 5 6 6 buçuk yolunuz çıkmış canlar 6 buçuk yolunuzun 6 buçuk diyorum bakın 6 buçuk yolunuzun üç'ü tertemiz Ferah çıkmış canlar. Üç buçu biraz hafiften sıkıntılı çıkmış. Bazı yerlerde maddi engeller var. Manevi engeller var. Adında özellikle de F harfi olan arkadaşlarım. Güzel insanlar bayağı bir sıkıntı içinde çıkmışlar. Burada adında F harfi olanlar. Efendim lakabınız da olabilir. Hiç fark etmiyor. Adında F harfi olan arkadaşlarım biraz boynu bükük sıkıntılı çıkmışlar burada yollarını tıkamışlar maddi manevi yolları bayağı bir tıkanmış resmen de belli evet sevgili arkadaşlarım sevgili aslan burçları güzel insanlar yine adında E harfi olan arkadaşlarım bayağı sizler de sıkıntılı çıkmışsınız resmen çıkmış T harfi olanlar I harfi olanlar neden böyle hayatınız sizin biraz Karmaşık çıkmış maddi manevi borçlar var sıkıntılar var ama şunu söyleyeyim bakın aslana aslan çıkmış canlar hiç merak etmeyin adında bu harf olan arkadaşlarımıza inanın atlayarak aslan geliyor hemen yukarıda biraz sabredin çok bir zaman yok yine çubuğum alacağım elime bakın çok bir zaman yok arada biraz sabır İş hayatınızla alakalı olabilir ki iş hayatınız görülüyor özellikle maddi alan görülüyor sevgili arkadaşlarım. Hiç merak etmeyin siz aslan burçları bay veya bayansınız. İş hayatınızda ortaklarınız olabilir, iş arkadaşlarınız olabilir, beraber çalıştığınız kişiler veya patronlarınız Şimdi bazı aslan arkadaşlarım bu haftaki arkadaşlarım korku içindeler tedirginlikleri var kaybetme korkuları var hiç merak etmeyin bakın yukarıdan siz aslansınız aslan da koşarak size doğru geliyor karşınızdaki kişiler beraber çalışıp sizi ne bileyim kandırmaya çalışmış veya hakkınızı gasp etmiş kandırmış dolandırmış vesaire gibi düşünelim aranız bozuk bu insanlar hatalarını anlayacaklar sizlere barış eli uzatacaklar sevgili arkadaşlarım kendileriyle barışın anlaşın gayet iyi niyetli pişman bir şekilde gelecekler bay veya bayansınız hiç önemli değil cinsiyet vermiyorum sevgili aslan kardeşlerim gerçekten onun ardından bakın sizler de hafif hafif aydınlığa doğru gideceksiniz yukarıda da aslan zaten atlıyor iş hayatınıza ekonominize para durumunuza atlamalar var yani güzel yere karşı taraf iyi niyetli hatasını anlamış sizinle ortak noktada anlaşacak hatasını anlayarak özrünü dileyecek yaptığı yanlışlardan dolayı ondan sonra aslanlar gibi güzel bir şekilde ilerlemeniz görülüyor karşı tarafla hiç merak etmeyin güven duyabilirsiniz sevgili aslancıklarım dediğim gibi 6.5 yolunuzun Üçü tertemiz ferah bir şekilde çıkmış ben her zaman söylüyorum sevgili arkadaşlarım binlerce milyonlarca aslana bakıyoruz dolayısıyla herkesin hayatı bir değil %100 bütün aslanlar iyi dediğim zaman bu zaten yalana girer mümkün değil yoğun bakımda yatan aslanlar var kaza geçirmiş olan aslanlar var kirasını ödemekte güçlük çeken aslanlar var değil mi canlar İyi durumda olan aslanlarımız da var şimdi bunlar burada ikiye ayrılmış durumda sevgili arkadaşlarım biraz böyle çoğunluğunuz hafif çoğunluğunuz maddi manevi hem ilişkilerinde hem de maddi alanda biraz sorunlar sıkıntılar yaşıyor özellikle de evli olup boşanma aşamasında olan aslanlarımız da sıkıntılar gördüm ve daha çok da bayanlarımızda gördüm bunu boşaltma aşamasındasınız sevgili aslan bayanları boşaltma aşamasında olan bayanlar şimdi siz biraz böyle nasıl diyeyim size korku içindesiniz bazıları diyorum tabi hepinize söylemiyorum biraz korku içindesiniz istiyorsunuz ki partneriniz tekrar size gelsin onu tekrar geriye kazanayım istiyorsunuz hatta Açığınızı vermek istemiyorum biraz böyle bir şeyler de yapacaksınız karşı tarafı kendinize çekmek için fakat karşı taraf size kızacak bu bir ikinci hani illegal deriz ya biraz böyle illegal olayı yapacaksınız karşı tarafı kendinize tekrar çekmek için de karşı taraf size kızacak bu bir ikincisi size dönmeyecek üçüncüsü geriye dönemeyiz diyor burada bakış yapmış geriye geriye dönemeyiz diyor Baktaki ki siz o insanın yakasından inmiyorsunuz boşanma aşamasında olan aslan bayanları baktaki ki yakasını bırakmak istemiyorsunuz bu insan bir anda daha sizinle boşanmayı gerçekleştirmeden başka biriyle nişanlanacak üzülerek söylüyorum sizin için de bu bir şok bir yıkım haline gelecek ayrılmak istemeyen aslan burcu bayanları üzülerek ben gördüğümü söylemek durumundayım canlar kızmayın bana kızmayın bunu ben yapmıyorum tamam mı Çıkmış doğruyu söylemek durumundayım evlilerimize gelince efendim evlilerimizin beş tanesinin sadece biri mutsuz dört tanesi gayet iyi tamam evliler güzel çıkmış biri saymıyoruz zaten o biraz ağlar bir vaziyette çıkmış eşini veya sevgilisini veya beraber yaşadığı kişiyi kaybetme korkusu yaşıyor bu insan kaybetmeyeceksin ya valla kaybetmeyeceksin ya daha sonra bak şu kadar bir ara çıkmış bu insan sana elinde çiçekle gelecek veya bir mesaj atacak veya ne bileyim bir hediye ile gelecek. Korkma yani böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. 3 aslanınız çıkmış. Eylül ayı içerisinde sevgili arkadaşlarım 3 tane üst üste güç gelecek size. Küçük çaplı da olsa bakın güzel haberler alacaksınız. Yardımlar göreceksiniz. Genel enerjinize bakıldığında... Nasıl diyeyim size yüzde elli açacaksınız eylül ayı içerisinde sevgili aslancıklarım yüzde elli kapatacaksınız o ne demektir şengül derseniz bir yanım yaprak dökecek diğer yanım güller açacak demektir İnsan ruh hali her zaman bir olmuyor bugün böyle şen şakrak olacağız yarın biraz böyle ya benim üstümde bir ağırlık var diyeceğiz olur elbette bak üstünde nazar var nazar nazar bak nazarını gör oku kendini göz değmiş güzelim veya yakışıklı bey <gülüyor> okuyalım lütfen kendimizi okuyalım sıkıntıları atalım onun dışında sağlık olarak göz rahatsızlıklarınız çıkmış gözlerimize dikkat edelim bende de göz rahatsızlığı var sevgili aslancıklarım adında L harfi olanlar sevgili arkadaşlarım uzak yollardan sizleri bekleyenler var güzel haberler gelecek sizlere Eylül ayı içerisinde sevgili aslan arkadaşlarım tertemiz güzel haberleriniz gelecek Barışlara gelince sevgili aslanlar sizin karşı eks partnerleriniz için diyorum ya fark etmiyor evlisiniz ayrısınız fakat boşanma yok öyle farz edelim küssünüz sevgili aslanlar bay veya bayan sizin karşı partneriniz çok korkuyor şu anda eks olduğunuz küs olduğunuz partnerleriniz sizi kaybetmekten çok korkuyor sizin etkiniz altındalar. Gerçekten sizlere barış eli uzatacaklar bu insanlar az önceki söylediğim hariç o boşanmayı onu saymıyoruz o boşanma o ayrı o tamam o karşı taraf istemiyor küçük küçük balıklarınız çıkmış çok güzel kısmetler var sizde güçte gelecek üst üste canlar sağlık olarak dediğim gibi biraz böyle gözlerden rahatsız olan aslancıklarımız var mavi gözlerinize mi nazar değdi nedir bilmiyorum gözlerinizde bir rahatsızlık var bazı aslan burcu arkadaşlarım da acaba benim sağlığımda derin sıkıntı mı var şüphesi duyuyor hiç merak etme muayenelerden geç ne bileyim doktora git hastanelere git her yere başvur göreceksin bak güzel haberler alacaksın yok yok düşündüğün gibi değil tabi yoğun bakımda yatanları saymıyoruz arkadaşlar onlar Allah şifa versin onlar Allah'ta onların bizle işi yok böyle benim gibi ilahiyat tutan şu an beni izleyen aslan kardeşlerime söylüyorum bunu hastanede yatanları, onlara lafımız yoktur her zaman bunu dile getireceğim sevgili arkadaşlarım onun dışında herkes günlük hayatına devam ediyor çoluk çocuk dertler sıkıntılar ayrı bir şey aman Allah'ım çok güzel ama maddi olarak sıkıntı çeken emeklisiniz çalışan bayansınız baysınız efendim hiç fark etmiyor Şöyle söyleyeyim bazılarınız maddi durumunu daha iyi pozisyona getirmek için bir anda böyle atağa geçecek. Aslanlar sizlere söylüyorum. Hakikaten bay veya bayan Eylül ayı içerisinde ya ben artık tamam ben bu 3 kuruşa tabi olmak istemiyorum. İsterse emekli olun ister normal çalışan bir bey olun. Hiç fark etmiyor veya ev hanımı olun. Bir şekilde bir formül yaratacaksınız. Başarı elde edeceksiniz ya. Eylül yani. Çok böyle milyoner olacaksınız demiyorum ama bütçenizde hakikaten bir başarı bir şey gelecek yani bir değişim gelecek sizin bütçenize maddi alanda güzel şeyler gelecek sevgili aslancıklarım onların formülleri biter mi böyle bir anda hata geçeceksiniz tamam ya ben bu işi yapacağım ben ek geliri olarak ben bunu yapacağım diyeceksiniz böyle bir şey çıkmış sizde sağlık olarak dediğim gibi güzel kötü değil ben de gözlerimden rahatsızım ben de bazen harfleri göremiyorum canlar Allah beterinden korusun genel olarak güzel küsleriniz sizlerle barışmak için can atıyorlar haberiniz olsun evlilerimiz iyi çıkmış genel enerjinizde çok güzel harika iş hayatında dediğim gibi sıkıntı sorun yaşayan arkadaşlarım hiç merak etmeyin karşı taraf iyi niyetli bir şekilde gayet de pişman sizinle ortak noktada anlaşacak güven duyabilirsiniz sevgili arkadaşlar şöyle yapalım bakalım benim aslancıklarım şöyle muratlarına doğru gidiyorlar mı evet sıkıntılar var yok değil bakın karanlık şekiller çok küçük çıkmış vaziyette şu kısmı atalım sevgili aslancıklarım şu kısmı atalım tabağımız dış dünyadan gelecek olan maddi manevi her şey bizim hayatımıza ben nereden kazanıyorum benim kazanç benim cebime dışarıdan giriyor benim eşim nereden benim eşim dışarıdan bana mutluluk vermek durumunda değil mi Canlar ben eşimi evde bulamam ben eşimi dışarıdan alacağım işte bu mutluluktur bakın mutluluklar bize dışarıdan geliyor sevgili arkadaşlarım şu karaltıyı atıyoruz şu kısımları atıyoruz üç tane de bu arada yılanlarınız çıktı Sevgili arkadaşlarım düşmansız hayat yok bunlara da dikkat edelim ama şunu da söyleyeyim düşmanlarımız da sıkıntı içerisinde hiç merak etmeyin onlar da sıkıntı içerisinde hataları olmuş hatalarından dolayı da tepe taklak hale gelmişler hiç merak etmeyin gayetinde sizlerde bakın feraha doğru gideceksiniz artık birçok sıkıntıları geride bırakmışsınız burada düğünler çıkmış zirve yapmış olan çiftlerimiz var beklemede olanlar var bu arada sizlerin de yine dileği kabul olmuş sevgili arkadaşlarım çünkü imparator çıkmış İmparator dilek kabulü demektir güçlü karakter demektir istediğimi alırım demektir çok güzel şirin şirin güzel çok büyük olmasa da hani yanlış anlamayın çok büyük olmasa da küçük çaplı da olsa çok güzel haberleriniz gelecek sizlerinde aman Allah'ım çok güzel harika sevgililer Evli olan çiftler bakın sizler gerçekten sizler güzel yere doğru gideceksiniz çok güzel yere doğru gideceksiniz bu nedir Allah aşkına çift çift ya banklarda oturuyorsunuz masalarda oturuyorsunuz zirveye doğru gidiyorsunuz bakın çok güzel harika zaten fincanlı da gördüm 5 evlinin biri ağlar vaziyette ona da yapacak bir şey yok sevgili arkadaşlarım ağlamana da gerek yok karşı taraf Sevgiliniz veya eşiniz sizden vazgeçmeyecek, dönecek size. Ağlama, ağlamana gerek yok. Tamam, biraz sabır, hiç merak etmeyin. Güç üstüne güç gelecek sizlere. Sevgili aslancıklarım benim, genel olarak harika görünüyorsunuz. Çiftler olarak, sevgililer olarak mutluluk sizlere bekliyor. Hadi bakalım canlarım benim. Sevgili aslancıklarım, onlar bunu hak ediyorlar. Ben aslancıklarım derim, balıkçıklarım derim. Alışın bunlara sevgili ağağım size geleni görüyor musunuz efendim manyetik çekim bakın bu destin ben bunu özellikle yapmadım sizin adınıza bunu ben buraya bıraktım ve altındakini görüyor musunuz eylül ayı içerisinde ruh eşlerinize rastlayacaksınız sevgili arkadaşlarım sizin ilişkileriniz harika çıktı ya vallahi aslancıklarım benim. Karşılıklı çekim gücü olacak karşılık partnerlerinizle zaten eksilerinizle küs olduğunuz kişiler de sizleri kaybetmekten korkuyor sevgili aslanlar hadi bakalım iyisiniz valla sizleri kaybetmekten korkuyorlar süpersiniz canlarım benim sadece bir aslanımız hariç o tam tersi boşanma aşamasında karşı partnerini fırsatlar yakalayacaksınız Karşı partnerini kaybetmekten korkuyor da yalnız ne diyeyim canlar ya karşı partner istemiyor istemiyor boşanan arkadaşlarımız için söylüyorum yanlış anlamayın canlar tabii ki hepiniz için söylemiyorum bunu arada bazen naneler çıkıyor ben bunu zaten söylüyorum sevgili arkadaşlarım ona da ne yapalım yani kişi istemiyorsa da buna da yapacak bir şey yok korkma korku yok geçmişi örtü çekeceksin sağlığında güzel şeyler gelecek desteği de şuraya bırakıyorum sevgili aslancıklarım benim Efendim iş hayatı aşk hayatınız sağlık durumunuz şimdi iş hayatında korku içinde olan arkadaşlarımız var demiştim korkmana gerek yok Bak burada destek göreceksin ne dedim hem evren destekliyor sizleri Çünkü Fincanda imparator çıkmış evrenden destekleniyorsunuz benim güzel aslancıklarım sevgili aslanlarım aile büyüklerinizden destekleniyorsunuz iş hayatında ya yanlışa mı uğradınız dolandırıldınız mı kandırıldınız mı batırıldınız mı bu insanlar pişmanlık duyacak yaptıkları hataları göz önünde bulundurup evet ben hatalıyım ben suçluyum diyerek sizlerle barış sağlayacak gayet de iyi niyetliler rahat olun inanın rahat olun. Hiçbir şekilde tedirgin olmayın. O insanlarla tekrar barışın. Tamam bir kere bir insan kötüyse daha hep kötüdür derler ama burada gördüm gayet iyi niyetler. Güçlü bir şekilde ilerleyeceksiniz. O insanlar onu en azından bir daha yapmak istemeyecekler. Yaptıkları hata her neyse. Sevgili arkadaşlarım bakın korunuyorsunuz. Duanız da kabul olmuş, dileğiniz her neyse o da kabul olmuş. İş hayatıyla alakalı olabilir, aşk hayatıyla alakalı olabilir. Aşk hayatına gelince bakın ne kadar güzel, güvenli ilişkiler kuracaksanız. Eylül ayı içerisinde evlilikler var. Evlilik demektir, güven demektir, sahiplenmek demektir. Aşk hayatınız burası. Sevgili aslancıklarım birbirinizi sahipleneceksiniz. Ya zaten karşı partnerleriniz korku içinde ya. Aynı bunun gibi bunun... Korku içinde kaybedeceğim korkusu yaşıyor. Sizleri kaybetmekten korkuyor. Daha ne olsun sevgili aslancıklarım. Çok güzel ilişkileriniz de harika çıkmış. Aradaki naneleri saymıyoruz değil mi canlar? O kadar olur. Onları saymayalım. Gelelim sağlığa. Sağlık konusunda kuşku içinde olan arkadaşlarımız var demiştim değil mi? Korkma korkma yeniden doğacaksın. Geçmişi örtü çekeceksin. Tüm kuşkularından kurtulacaksın. Göz rahatsızlıklarınız çıkmış muayenelerinize gidin canlar. Ameliyat olmanız gerekiyorsa ameliyatlarınızı olun. Yeniden doğuş yaşayın. Korkuları atın. Geçmişe süngeri çekin. Yeniden ben yaratıyoruz. Ne yapıyoruz? Tamam. Geçmiş bitti. Artık ben ben oldum. Bitti değil mi canlar? Sevgili aslancıklarım. Hadi çok güzel. Harika çıktı sizler için. Eylül ayı sevgili arkadaşlarım. Efendim ne diyor meleğim Eylül ayı içerisinde böyle bir şey yok ne demiştim az önce hatalı olan iş arkadaşlarınız ortaklarınız hatalarını anlayıp size barış eli uzatacaklar demiştim değil mi ne diyor meleğim affet diyor bu bir eksleriniz sevgili aslancıklarım sizleri tıpkı bu şahıs gibi kaybetmekten korkuyorlar fincanlı çıkmış aman Allah'ım ne diyor melek affet diyor ah canım benim kandırıldınız mı Yalanlar mı söylenildi dolandırıldınız mı affet affedici ol diyor ah canım ya yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafifliğini huzurunu yaşa karşı taraf yeterince pişman diyor efendim meleklerimiz söylüyor bunu eylül ayı içerisinde affedici olun diyor ben her zaman söylerim birbirini mutlaka tamamlar sevgili aslancıklarım benim efendim bu açılımımızın sonuna geldik. Bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ediyorum. Abone olmayan arkadaşlarım var ise çayfalı aşk hayatınız kanalıma da abonelik bekliyorum. Buraya da benim oldum. Her yeri sizlere bekliyorum sevgili aslancıklarım. Efendim bir sonraki yayınlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum güzel insanlar.